Evet bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın en zengin kulüplerine bakacağız arkadaşlar. Yani böyle hani 15 milyon kupa olanlar, 15.000 kupa olanlar falan. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın en zengin kulüplerine bakacağız. Şimdi birincisi eee diye bir kulüp varmış. Gelmeyi unutma diyor. E, kaç bin kupaymış? 49 bin yok. he 492.128 kupa gereken kupayı 5 bin istiyor arkadaşlar. Katılım da açıkmış. İsterseniz katılabilirsiniz. En iyi kulüp adları Oyunox. 59.605 kupa baya fazlaymış bu da gerçekten. Bakın şurada şöyle. Hemen göstereyim. Burada kupa yolu falan var ama konumuz bu değil. Burada Haçlı Fetöcü. Haçlı Fetöcü bu ne? TGA. Oha bu kupa ne ya? Arkadaşlar siz böyle bir kupa sayısı gördünüz mü? Bakar mısınız? Sayıya. Şey. Bakın böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Bu kesin hack ya. Bu hile arkadaşlar. Ben buna inanmadım. Gerçekten bu kadar olabilir mi ya? Bütün karakterleri 10 seviye. Bir de onu gösteriyor şurada. Tarası bolsu falan var. Öyle. TGA. Belki ben de bir gün buna katılırım yani. Çok fazla kupa. 200 elmas alınır. Pardon 2000 elmas alınır. 136 kupa. Çok zayıf. 170 elmas diyor. Ee, bakalım hemen. 66.008 kupa. Bu da baya fazla. Ee, Osmanlı diyor. Osmanlı klan savaşı. Şöyle kenarda görmüş olduğunuz üzere. Eee. 1 milyon 819241 kupa vay vay vay vay vay 170 yelmaz bunu görmüştük sonra başka neler kaldı ee, gidelim dolaşıyoruz ikileri de alta falan bakalım bir dakika Arkadaşlar, bu da e, ProYTB Bir dakika Şu ProYTB Bu da 59.605 kupa Mesaj atmayın bana Mesaj atmayın Sami Cevher oha 1 milyon 347 bin 432 kupa Ne yapıyorsun sen ya Sen ne yapıyorsun Şaşırdım kaldım şu anda 1 milyon 347 bin 432 kupa Crow Empire diye bir şey var Bu da 15 e, pardon bir milyon beş yüz otuz iki bin altı yüz elli bir kupa Hepsinin rakamları baya fazla gerçekten Şaşırdım ya Arkadaşlar yani bu sayılar ne böyle Ben çok şaşırdım şu anda Hiç böyle görmedim Bedava elmas Eee Üç milyon Yok üç milyon değil Ah tamam Buraya geçelim. Yalnız bir şey diyeceğim. Hepsi çok fazla kupa yani. Şuna da bir bakar mısınız? Sonra yine altı gidiyoruz. Ee, bu kadar arkadaşlar. Daha fazlasını bir görelim bakalım. Daha fazlasını göster diyor. Göster. Burada 2000 taş gelme diyor. Hmm. 420 bin 254 kupa. Güzel. Bu sayı da iyi, bu sayı da iyi. Sonra, sonra, sonra, sonra ilerleyelim. Ee, 170 taş. Bedava elmas veren kulüpler bedava vermez. Elmas. bütün elmaslar paralı ama. Ne yapacağız? Şurada bedava 950 taş var. 22.847 kupa, ya bu çok fazla değil ya. Ben de 11 bin kupaysam yani bu ne ki? Bunu geçelim. Artı 10 yer sevgili diyor. 352.598 kupa. Evet. Bunu bakayım. Aykut Elmas e, 74.673 kupa Şöyle bu da. Bakın 74.673 kupa Yani bunlar nasıl böyle oluyor ben anlamıyorum ya nasıl bu kadar alıyorlar? Bedava Elmas bedava Elmas sana bakalım Bedava Elmas da şöyle 29.665 kupa, bedava elmas Bu ne? Oha! 2335 kupa Hepsi çok fazla çok Ne? Ne yaptı sen? Elmas.com.tr 349.706 Bu en fazlalarından bir tanesi bu Nedir ya? Supercell'in yeni oyunu Brawl Stars çıktı. Ha 2017. Ee, videomuz kaç dakika olmuş? Söylecepey. Arkadaşlar burada benim oyunda böyle bir arkadaşım var. Yani kulüpte. Siz bilirsiniz oyundayken. Adam sürekli hile yaparak bakın. Brawl Stars'ta isminizi değiştirip şu ismi girdiğiniz zaman Yani bu baya karakter çıkartma hilesi falan Bir de Tomar 753 diye bir şey var arkadaşlar Onu da diğer videoda göstereceğim size Bu ikisi de ayrı bir hile Şimdi videomuzun kaç dakika olduğuna bakalım Evet bence burada bitirelim Daha da fazla sürmesin Çünkü bilgisayar baya kasmış anlaşılan Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim